Şu anda Brooklyn Museum'da ahşaptan yapılmış bir heykeli inceliyoruz. Bu figür çok önemli bir görev üstlenip bir rol ikeri koruyordu. Adeta bir tılsın gibi. O kutunun içindekileri kötülüklerden koruyordu. Ya da konuyla alakası olmayan ve bu objeyle karşılaşan insanların zarar görmelerine engel olmaya çalışıyordu. Bu figürün koruduğu kutunun içinde kutsal ve manevi açıdan çok güçlü objeler vardı. Kutuda, toplumun önde gelen bireylerinin ya da atalarının kemikleri, ilaç ya da boncuk gibi malzemeler bulunurdu. Peki, Fang etnik kökenine sahip insanlar arasında bu statüye kimler sahip olabilirdi? Bu kişinin, toplumun üst tabakalarına mensup önemli bir kişi olduğunu, uzun ve rahat bir yaşam sürdüğünü düşünüyoruz. Bu kimliğe sahip kişiler, kabile reisleri, sülale liderleri, Özel savaşçılar, çok yetenekli zanaatkarlar ya da çok sayıda sağlıklı çocuk dünyaya getirmiş kadınlar olabilirler. Fang etnik kökenine mensup insanların göçebe ya da yarı göçebe bir hayat tarzını benimsedikleri için ölülerini mezarlıklara gömmek yerine bu kutularda sakladıklarını düşünüyoruz. Toplumdaki yaşlılar tarafından saklanan ve korunan rülkerler, önemli bir karar arifesinde toplumun güç aldığı, adeta karar için danıştığı objeler arasında yer alıyordu. Figürün uzun bir gövdesi, geniş ve yuvarlak bir kafası, aşağı bakan gözleri, kapalı bir ağzı, kavuşturulmuş kolları ve çok kuvvetli olduğu hissini uyandıran bir kas yapısı var. Sakin ve kendinden emin havası, güçlü görüntüsüyle büyük bir uyum içinde. Figür eğer gerekirse ileri atlayacakmış gibi kanlı canlı bir izlenim yaratırken aynı zamanda durduğu yerde sakinliği ve huzur simgeliyor. Başın üst kısmı genişletilmiş, fang eserlerinde başa, özellikle de saçlara burgu yapılır ve kol, bacak gibi vücut kısımlarının yuvarlak adlı olması dikkat çekicidir. Şişkin göbek deliği, göbek bağının hayat vermesiyle inanışa göre yaşam sona erdiğinde ve kişi öteki dünyaya geçtiğinde yeniden doğmayı beklerken bu figürlerin koruyuculuğunu ifade eder. Bu figür bir erkeğe ait ama fang eserleri arasında kadın formunda röliker figürlerine de rastlıyoruz. Bunlar genç erkeklerin kabul törenleri esnasında kukla olarak da kullanılıyordu. Kabilenin genç erkeklerine etnik gruplarının kurucuları olan ataları hakkında bilgi vermek, köklerinin geldiği yere daha yakın hissetmelerini sağlamak amacıyla da kullanılıyorlardı. Figürün yüzüne özel bir şekil verilmiş, obje yapıldığında bu saç şeklinin çok popüler olduğunu ve fang etnik grubundaki yüksek statüs sahibi erkeklerin saçlarının bu şekilde tarandığını düşünüyoruz. Afrika sanatını yakından incelediğimizde çok da doğal olmadıklarını görüyoruz ve bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz. Objenin yapılma amacı bazı manevi fikirleri ortaya koymak olduğu için soyut oyeler görmek son derece doğal. Küreş şekli verilmiş gözler ve yüze köşeli bir hava veren yanaklar, tarihçilerin soyutlama olarak adlandırdığı geometrik şekillere indirgeme sayesinde sağlanmış. Kolların ve bacakların da silindirik şekilleri bu tezi doğruluyor. Figürü yapan sanatçı kolaylıkla daha doğal bir görüntü seçip heykelini bu şekilde yapmak yerine soyutlamayı seçmiş. Bu kavramsal bir parça. Bir insan ve normal görüntüsü yerine röliker ve koruyuculuk fikirlerinden yola çıkılmış. Kapalı gözleri ve sabırlı havasıyla Şerefli ve saygı duyulan bir görüntü yaratan bu figür, aynı zamanda kutusunun içindekilere zarar vermek isteyen kötü ruh ve insanları korkutmak için gücünü göstermekten de çekinmiyor.